Alerji testleri önemlidir. Piyasada birçok alerji testi var. Bunlar genelde kanla yapılır. Eğer ki piyasada o çok ünlü alerji testleri, immün globulin G aracılığıyla olan alerji testleri ise onlara yaklaşmamak lazım. Çünkü geçerlilikleri çok düşüktür. %5-10 gibi. Evet yaklaşık 20 yıldır bu tip alerji testleri vardır. Alınır kan, bakılır, yurt içine gönderilir, gelir ama maalesef geçerliği çok azdır. Burada asıl yapılması gereken şey şudur. İlk başta alerji uzmanının yapacağı alerjik cilt testleri vardır. Onlar uygulanmalıdır. Arkasından bazı kandan yapılan spesifik İmminglobilin G testleri vardır. Mesela muza karşı alerjiniz var veya fıstığa karşı alerjiniz var. O fıstığa karşı olan alerjiyi ortaya koyan spesifik İmminglobilin E testleri yapılabilir. Bir de bu gibi kişilerde total İmminglobilin E seviyesi artmıştır. Aynı zamanda genelde kandaki Eozinofil miktarı da artar ve bu testler bizim için yararlıdır. Ha bir de intolerans varsa, intoleransı ortaya koyan ayrı gastroenterolojik testler, kan testleri veya biyopsiler vardır. Onlar da uygulanmalıdır.